sevgili öğrenciler. Merhabalar. Şimdi üçgende alanı tekrar ediyoruz. Mükemmel sorularımızla birlikte dostlarım. Hadi vira bismillah diyelim. Başlayalım ilk sorumuzla. Birinci soru. Şekil birdeki ABC üçgeni biçimli karton DE boyunca katlandığında B noktası buraya geliyormuş. Şimdi biz bunu geriye de açabiliriz ya da şuradan katlanmış şeklini bir daha gösterelim. Şuradaki F noktasına geliyormuş dostlarım. BE e, F ye eşittir. Neden? Çünkü katlanıp buraya geldi. E demiş ki bu da buna eşit demiş dostlarım. Kendisi vermiş bunu. Başka B, D, A, D nin iki katıymış. Buraya K diyelim. Burası 2K olsun. D, E, F nin alanı yani şurası 16 birimmiş. Katlanmadan önce buradaydı. Burası da 16 birimdir diyelim. Bize de tüm üçgenin alanını soruyor. Dostlar üçgende alanın Alan dağılımı yapmadan önce şunu yapmanız lazım alan dağılımından önce. Bir dörtgen görüyorsanız bu dörtgenin köşegenini hemen çizin arkadaşlarım. Ve bakın şu parçalar birbirine eşit verilmiş. O zaman alanları da eşittir deyip buraya da 16'yı çaktım. Şimdi de şu 2K ile K'lık kenarı kıyaslayacağım. Bakın K'nın tepe noktası C'ye kadar gelmiş 2K'nınki de C'ye kadar gidiyor. Bunu hesaplayacaksınız. Yani 2K'lık üçgeni derken şu sadece 16'yı değil ya da şuradaki 32'yi değil tamamını göreceksiniz. Çünkü tepe noktası C'ye kadar gelecek. E burası 48. 2K'ya 48 ise K'ya 24 düşecek dedim. Tüm alanı soruyor. 48 artı 24'ten 72'yi paketledim dostum. Geldim ikinci soruya diyor ki üçgen şeklindeki karton DE ve FC doğruları boyunca eş alanlı üç karton elde ediliyor ve CF F'nin üç katı yani şuraya K 4K'ymiş pardon 4K'da buraya diyorum arkadaşlarım tamamdır. Şimdi bakın yine şurada bir dörtgen görüyorum. O halde şunun köşegenini bir hemen çizelim. Şuraya A alanı dersek K'ya A düştü. 4K'ya 4A düşecek diyelim. Ve demiş ki buradaki alanların üçü de eş parçalarmış. Alanları eşitmiş. Her biri 4A o zaman bunların. Bakın şu ortadaki dörtgen 4A ise buraya 3A kaldı. E zaten şu üstteki üçgen de 4A'ymış. Ona da 4A diyelim. Bizden AE ile EC'nin oranını istiyor. Şimdi bakın AE ile EC'nin tepe noktası ikisi de B'ye kadar geldi. AE'nin düşündüğü alan 7A buraya 7K diyorum EC'nin düşürdüğü alan 5A buraya da 5K diyorum yani 7 bölü 5'i soruyormuş bize cevap Bursa'dan çıktı 3. sorumuzdayız ABC üçgeninde BC üzerinde bir D noktası AC üzerinde de bir AE eşittir EC olacak şekilde bir şey alın diyor tamam bir çizmeye çalışalım şimdi bir ABC üçgeni çiziyorum dostlar Şöyle çizdik ABC üçgenimizi A B C diyordu ki A E, e C eşit olacak E noktası burada ortada olacak yani E noktasını aldık ve BC üzerinde de bir D noktası alın diyor. Şöyle de bir D noktası çizelim buraya. ED'i çizdik. Şimdi ABC'nin alanı D E C'nin alanının 5 katıymış. 5 hmm, katı olacak. BD bölü DC'yi istiyor bizden de. Şimdi şöyle yapalım. 5A olur. Biz buraya 2A diyelim arkadaşlar. Şimdi bu 2A'lık alansa tamamı 5 katı olacak. 10A tamamı. Unutmayın. Bütün üçgen 10A. Şimdi yine bir köşegen gördüm. Hemen şu dörtgeni çizelim. Köşegenini çizelim dörtgenin. Dörtgen görünce köşegen çizin demiştik. Şimdi burası kenar ortay olduğu için 10A'yı 5A, 5A'da burası olacak. Yani buraya da 3A kalacak şekilde ayırdı. Ve bakın BD ile DC'nin oranı 3'e 2 şeklinde de gözüktü arkadaşlarım. Demek ki 3 bölü 2'ymiş yapıştır gelsin. Evet AB ile AC eşit. Alan ABC 10. A noktasının C'ye göre yansıması. Yani A'dan C'ye birleştirdiğin çizgi kadar C'den de doğrusal olacak şekilde sen gidiyorsun. İşte A'nın yansıması burasıymış A üssü. Buralar eşit tabii ki. Sonra da A'nın yine BC doğrusuna göre yansıması. Yani bu uzaklık kadar bir uzaklıkta ben gidiyorum arkadaşlarım. Şurası kadar. Bir uzaklıkta ben gittim. İşte bu noktada A2 üssü noktası. Bunları da birleştirdim. Bakın burada bir üçgen çıktı. Şimdi bu kenar olacak değil mi arkadaşlar? İkiz kenarda yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Alanı 10 verdiği için buralara da 5-5 diyorum hemen dostlarım. Kenar ortay alanı ikiye böldü. Benden de şurada oluşan üçgenin alanını istiyor. Yani şunu hatırlayın. Şöyle orta taban çizildiğinde... Direkt benzerlikten de geliyor. Şunlar orta taban olduğunda. Hani 1 bölü 2 benzerlik oranları. Alanların oranı 1 bölü 4. O zaman S'e 4S olması için 3S demiştik. Ya da bunu S, 3S. Hani şöyle de ezberleyin demiştik. Bir tane daha çizerse 5S, 7S, 9S diye gidiyor bunlar. Yani burası neyse burası 3 katı olacak. 15 olacak o halde. Buranın alanı toplamda da 20 geldi. Cevap Adana'dan çıktı. Beşinci soru. Dik üçgenmiş bu dostlarım ve katlanmış buraya getirilmiş. Şimdi katlanıp şuraya geldiyse, e noktası buradaysa, bir kere a, b, a, e eşit. Yani burada 10, buraya 5 kaldı. Bu adam kesin açıortay kat çizgisi açıortay demiştik. E açı ortayın kolları 10'a 15, yani 5'e bölerek söylüyorum. 2'ye 3. O zaman ayakları da 2k'ya 3k olacak diyelim. Bize de EDC üçgeninin alanını soruyor. Gelin yine bakın şu üstte bir dörtgen gördük. Hadi bunun köşegenini çizelim şöyle. Şimdi buna 3a dersem burası 2a olacak ve 5'e 5a düştüyse 10'a 10a düşecek dostlarım. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi başka ne diyordu? EDC'nin şuradaki 3a'yı istiyor. Biz nerenin alanını bulabiliriz? Tüm dik üçgenin alanını bulabiliriz. Yani 15 A'yı şöyle bulabiliriz. Dik kenarların çarpımının yarısıdır. Bir dik kenarı 10, diğeri 15. Çarpıp 2'ye bölersem, şunlar gitsin. Bu da sadeleşsin 5. A'yı 5 buldum. Bana 3 A'yı soruyordu. Edirne'yi işaretledim dostlarım. Geldik buna. ABC dik üçgeni biçimindeki metal levha C köşesi etrafında döndürülüyor. Dik üçgenmiş. 12 6'yı gördük. Bir de diyor ki alan B üssü DC A üssü DC'den 12 birim fazla. Yani A üssü DC'ye x alanı dersem burası 12 artı x olacakmış. Ve biz bu mavi üçgenin alanını zaten biliyoruz dostlar şuradan. 6 çarpı 12 bölü 2 yani 72 bölü 2'den 36'dır. O zaman x ile 12 artı x'in toplamı 36. 2x 24 x'i 12 bulduk. Hadi gelin şimdi x yerine 12 yazalım artık şuralara. Burası demek ki 12 birimlik bir alanmış. O zaman burası da 24. Şimdi bakalım ne diyor. ABC üçgeninin içinde a üssü B üstü C mavinin de dışında kalan bölgenin alanı şurayı soruyor işte arkadaşlarım bize gelin orayı yeşil renkle göstereyim ben bakın ABC üçgeninin içi mavinin de dışı şurada kalan beyaz kısmın yeşile boyadım şimdi alanını soruyor bize yani şunu sormuyor mu biz başlangıçta zaten e, şu kesik kesik kırmızı çizgili şu dik üçgenin alanını 36 bulduk. Bundan da şu 12'yi çıkarın diyor. 24 kalıyor arkadaşlarım cevabımıza. Hadi 7 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? Hangileri kesinlikle doğru olarak hesaplar diyor. Tamam. Şu mavi üçgenin alanı. Alan be E de. E bakın tabanı C seçersem. Şimdi bu C'ye yükseklik E'den inecek. Tam karşısındaki köşeden. Mavi üçgenin E köşesinden. Şimdi hep şunu zannediyoruz. Yükseklik dediğimiz zaman... Tam kenarın üstüne düşeceğini hayal ediyoruz hep arkadaşlar ama böyle değil tabii ki değil mi? Zaten bakın böyle olsa şuradaki üçgeni kontrol etsene bak şu üçgeni. İki açısı 90 derece olan salak bir üçgen çıkıyor değil mi? Böyle bir şey yok. Şimdi her zaman kenarın üstüne düşmesini beklemeyin yüksekliğin. Şurayı sileyim bir öyle konuşalım. Yükseklik bazen bu kenarı uzatırsın şöyle gider bu sonsuza kadar gider aşağıdan da gider. Bu uzantısının da üstüne düşse ki bakın işte şuradaki B uzantısının üstüne düşmüş. İşte bu C'nin yüksekliğini B olarak alabiliyorsunuz arkadaşlarım. Demek ki bu üçgenin alanı B çarpı C bölü 2 olarak hesaplanabilir dedik. Bir kesinlikle doğruymuş dostum. Hadi burayı silelim şimdi. Gelelim 2'ye. A çarpı D bölü 2 bak bu da doğru nasıl olduğunu ispatlayalım şimdi. Şimdi şu alan kaydırma muhabbetimiz vardı bizim. Şöyle paralel olan iki doğrunun arasında tabanı bir doğrunun üstünde olan yüksek tepe noktası diğer doğrunun üstünde yüksekliği de haş olan bir üçgen düşünün. Şimdi bu üçgenin alanı haş çarpı x bölü 2. Şimdi diyorum ki ben bu üçgeni tepe noktasını şu paralel doğrunun üstünde kaydırdım ama tabanı değişmedi. Yine aynısı taban. E bu mavi üçgenin de alanı yüksekliği yine h, tabanı yine x olduğu için h çarpı x bölü 2'dir. O yüzden alanı değişmez diyorum. Mavinin alanı alanı ile aynıdır ki buna biz alan kaydırma deriz. Alanı kaydırdığında değişmiyormuş. Şimdi bak bunlar paralel doğrular. Ben şu Bursa noktasını Ceyhan'a getireceğim dostum. Yeni üçgenim şurası olacak şu. İşte alanını kaydırdım. BED üçgeninin alanı demek burası demek oldu artık. E bu üçgenin alanı da tabanı denizli. Bu denizliye de bir yükseklik inecek. Aha şuradan inmiş kardeşlerim Adana. O zaman A çarpı D bölü 2 de bu üçgenin alanı. Yani buradaki mavi üçgenin alanıdır. Bu da kesinlikle doğrudur. Şimdi son öncüle bakalım dostlarım. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi son öncülde de diyor ki A artı C ile B artı D'yi çarparsam ve dörde bölersem de burayı bulurum. Bu imkansız arkadaşlarım. Cevap yani kesinlikle 1-2 de. Şu neden imkansız onu da bir açıklayalım. Şimdi dostlar bir kere büyük dik üçgenin alanı zaten şu A artı C bir dik kenarı görüyorsunuz. Çarpı B artı D diğer dik kenarı ve ben bunu ikiye böldüğümde Zaten bu kocaman üçgenin alanını buluyorum. En büyüğünü. Bu da demiş ki ben burayı da bir de ikiye bölersem bak bunu da ikiye bölersem yani büyük üçgenin alanının yarısını yazmış burada. Bunu ikiye böldüğünüzde bakın bir bölü iki olarak ters çevrildi çarpıldı buraya. A çarpıp işte B artı D bölü dört geliyor. Yani bu buradan geliyor kardeşim. Yani neymiş bu aslında? Kocaman dik üçgenin yarısını demek istiyormuş. Peki bu üçgenin bütün üçgenin yarısı olma ihtimali var mı? Kesinlikle yok. Arkadaşlarım o yüzden hani bu mesela A ise hani belki burası da işte eşit olsalar A diyeceğim. Hadi bunlar eşit olsalar burası da 2 A çıkar. Hani dörtte biri dese belki. Dörtte biri dese belki olabilir diyeceğiz. Kesin değil yine ama olabilme ihtimali var diyeceğiz. Ama bu yarısıdır diyor. Dörde bölmesi sizi aldatmasın. Dörde bölmesi demek bu üçgenin yarısı demek arkadaşlar. O yüzden üçüncü öncül asla olmaz. Geçtik. Evet geldik şu soruya. Bakalım bu ne diyor? Feyyaz tepe açısı eşit olan dört adet ikiz kenar üçgeni. Şöyle yan yana koyunca bak burası doğrusal olmuş demek ki bunların her biri 45 derece. Eş uzunluklarının bir önceki eş kenar uzunluklarından kök 2 birim fazlaymış. Yani ben şuna x dediğim takdirde şurası da x ama burası x artı kök 2. Yani şu uzunluk x artı kök 2. Bu da onun kök 2 fazlası. x artı 2 kök 2 olacak. Şu kenarın uzunluğu x artı 2 kök 2. Bu da onun kök 2 fazlası x artı 3 kök 2 oldu. Bunun da kenarı dostlarım. Şimdi D'nin alanından B'nin alanını çıkartırsam bu gelir diyor. D'nin alanını yazalım. Sinüs alan bağıntısından yazacağım. 1 bölü 2 çarpı. 2 kenarını çarpacağız. Yani X artı 3 kök 2'dir bir kenarı. Diğeri de odur. O zaman X artı 3 kök 2 ile yine X artı 3 kök 2'yi çarpacağım. Yani kısaca karesini aldım. <gülüyor> bir de çarpı sinüs 45. O da kök 2 bölü 2. Eksi. Şimdi b'nin alanını yazıyorum. b'nin bir kenarı x artı kök 2 unutmayın. O zaman 1 bölü 2 çarpı x artı kök 2'nin karesi çarpı sinüs 45 yine kök 2 bölü 2 geldi. Şimdi bakın burada da kök 2 bölü 4 var şunların çarpımı. Bunların çarpımı kök 2 bölü 4. O zaman ben kök 2 bölü 4 parantezine alayım bunları diyorum. Şurada da x artı 3 kök 2'nin karesi x artı kök 2'nin karesi. Bak 2 kare farkı kalıyor. Bunları da bir toplayacağım bir de çıkartacağım. Toplarsam 2x artı 4 kök 2 gelir. Çarpı şöyle çarpı diyelim. Çıkaralım x'ler gider 2 kök 2 gelir. İşte bu kaça eşitti 8 kök 2'ye. Peki şunları bir sadeleştirelim. Kök 2'ler gitsin. 2 ile de bu gitsin dostlarım. 4 kalsın burada. Ee, şu 4'ü de buraya çarpı olarak atalım. 16 olsun. Kök 2'yi bölü 2 olarak, kök 2 olarak getirelim. 8 kök 2 kaldı burada. Burada ne kaldı? 2x artı 4 kök 2 kaldı. Şimdi 4 kök 2'yi buraya attım. 2x eşittir ne çıktı? 4 kök 2. 2'ye böldüm. x eşittir 2 kök 2. Şimdi x dediğimiz yer 2 kök 2. O zaman bu 2 kök 2 ise bir sonrakinin kenarı kök 2 fazlaydı. Şurası 3 kök 2 yaptı. O zaman bu kök 2 fazlasıydı 4 kök 2. Şu kök 2 fazlasıydı 5 kök 2 yaptı burası da. Bu da 5 kök 2. Bu aradaki açıda 45 45ten 90 bana da burayı soruyor. Al sana Pisagor. X kare eşittir 3 kök 2'nin karesi 18 artı 5 kök 2'nin karesi 50. 68 yaptı x kare kök 68 yaptı x 68 de 17 çarpı 4 2 kök 17 geldi cevap 9dayız <gülüyor> evet ABC eşkenar üçgeni şeklindeki kumaş sırasıyla paralel olacak şekilde kesilip 1 2 3 numaralı bölgeler oluşturuluyor tamam numaralı parçaların çevresi sırasıyla 18, 23 ve 19 olduğuna göre, şekil birdeki ABC üçgeni şeklindeki kumaşın alanı nedir diye de bir soru soruyor bize şimdi dostum. Gel burada neye bakalım. Şimdi şu buna paralel, burada bir yamuk oluştu ve bu eşkenar üçgenmiş dostum. Yani şurası 60 yöndeşlikten bu da 60. E burası zaten 60. Bak bu ikizkenar üçgene döndü, ikizkenar yamuğa döndü. Yani şuraya A dediğimde burası da A. Şimdi şuradaki de bir ikiz kenar yamuktur. B dediğimde burası da B. Şurasına C diyelim. O zaman burası da C geldi. Bir de şunu biliyoruz. İkiz kenar eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan üç kenara da paralel çizilirse bu üç paralelin toplamı bir kenarın uzunluğuydu. Yani bir kenar A, B, C'dir. O zaman burası B artı C kaldı. Burası A artı B kaldı. Burası da A artı C kaldı dostlarım. Onları burada da gösterelim. A artı C. Şuraya C dedik. Burası da C. Buraya B dedik. Burası da B. Burası da B oldu. Şuna A dedik. Burası da A. Burası da A artı B. Şurası C. Burası B artı C. Burası A. Hepsini yazdım herhalde. Şimdi bir numaralı parçanın çevresi 18'miş. Bunun çevresinde ne var dostlarım? Hesaplayalım. 3C var. 2B var. Yazıyorum. Şuraya yazalım. 3C ile 2B'nin toplamı 18. 2 numaralı parçanın çevresi 23. Şunun çevresi 23. Toplayalım. 3A var. 2C var. 3A, 2C, 23. Son olarak 19'muş. Bunun çevresi 3B var. 2A var. 3B, 2A var. 19'muş. Hadi gelin bunları alt alta toplayalım. Bakalım neler geliyor. 5A, 5B, 5C geliyor dostlarım. 5 parantezinde A artı B artı C'yi bu tarafı da topluyorum şimdi. 10, 20, 40, 49, 52, 60 geliyor. Demek ki A artı B artı C 12. Yani üçgenimin bir kenarı 12'ymiş. Alan neydi eşkenar üçgende? 12'nin karesi çarpı kök3/4. 144'ü 4'e bölersem 144'ü 4'e böldüm. 36 mı geliyor? 36 kök3 sorunun cevabıdır. Geldik 10 numaraya. ABC üçgeni biçimindeki arazinin K noktasında bulunan kuyudan B ve C köşelerinde bulunan yaşam alanlarına su taşımak için kullanılan borular modellenmiştir. Tamam K'da bir kuyu var. Şuraya bir boru, C'ye bir boru döşemiş. Bu üçgen zaten 12, 16, 20 üçgeni. Dik üçgenmiş, 12'ymiş, 20'ymiş. K noktasındaki kuyu AB, AC, BC kenarlarına eşit uzaklıkta olduğuna göre. Hmm. Şimdi hangi nokta, üçgenin hangi noktası üç kenara da eşit uzaklıktaydı? İç teğet çemberinin merkezi olan noktadır arkadaşlarım bu. Bir üçgenin, iç teğet çemberinin Şöyle iç teğet çizdim. Çemberinin merkezi bakın üç kenara da çizdiğim diklikler yarı çap oluyor her biri. Eşit uzaklıkta oluyor. Demek ki iç teğet çemberin merkeziymiş. Yani bunların her biri açı ortaymış arkadaşlar. Şurayı da çizersem bu da açı ortay olacak. Ve şimdi üçgende açı ortayın şöyle bir özelliği vardı. Her üçgen şuradaki her üçgen gördüğü kenarla doğru orantılı alan alıyordu. Yani bu 12a. Bu 16A, bu da 20A'dır diyebilirim artık gönül rahatlığıyla. Şimdi bana da kırmızı boyalı bölgenin alanı yani 28A'yı soruyor bize arkadaşlar. Peki biz nereyi buluyoruz? Tamamını. 48A'dır tamamı. 48A'yı bulabilirim. Nasıl buluruz? Dik kenarları çarp 2'ye böl. Yani 12 ile 16'yı çarp 2'ye böl. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 6. 16'ya böldüm, 16'ya böldüm 3. 3A 6 ise A 2'dir. Bana 28A'yı soruyor. Cevap 56'dır. Evet 11. soru. Şekil 8 adet eş ikiz kenarda üçgen meçimdeki levhalardan oluşmuştur. Bu şeklin alanı 64'müş. Şimdi 8 tanesinin alanı 64 ise bir tanesinin alanı 8'dir. Demek ki şunun alanı 8 diyelim mesela. Her biri 8. E Bunlar da ikiz kenar dik üçgenlerse şunlara x x desek. Dik üçgenin alanı kenar dik kenarların çarp 2'ye böldü. 8'miş. x kare 16 x'i 4 bulduk arkadaşlar. Şimdi bu kenar 4. Burası da 4. Tabii ki bunların her biri 4. Şurası 4, şurası 4, şurası 4, şurası 4. 4. Şimdi kaç tane bu şekilde 4 var? Hani çevresini şöyle gösterelim kırmızıyla gösterelim çevresini. Kaç tane bu şekilde 4 var diye bakalım. 1 2 8 tane değil mi? Şöyle hepsinin çevresini göstereceğim arkadaşlar. Bir kere 8 tane 4 var. Şu çevrede. Yani bir 32 var. Artı bir de şuradaki parçalar var değil mi? Çevrenin üstünde arkadaşlarım. Onu da yeşille göstereyim. Şurası. Yeşille göstermeyeyim yani. Çok karıştı. Şu renkle göstereyim. Şurası var. Şurası var. Burası var. Şimdi bakın. Normalde bu 4, 4. Şuranın tamamı 4 kök 2. Ama 4'ü çıkarttım. Şu parçaya ne kaldı? 4 kök 2 eksi 4 kaldı. E 8 tane de bundan var. Çarpalım 8'le 32 çarpalım. Kök 2 eksi 32 var. Topladığınızda 32'ler gitti. Geriye 32 kök 2 kaldı arkadaşlar. Evet bir geometrik çizim yapacağız şimdi. Bakalım nasıl çizeceğiz görelim. Diyor ki ABC üçgeni çiziniz. BAD şuraya çizelim. ABC üçgeni çiziniz diyor. A B C. BAD eşittir ACB olacak. Şöyle bir D aldım. BAD eşittir ACB olacak şekilde. BC üzerinde bir D noktası belirleyiniz. BD 4'tür, AB 6'dır diyor. Buna göre alan ABD bölü ADC nedir diye de bir soru soruyor bize. Bakın şimdi burada eşit açıları görünce hemen bir benzerlik yapasım çıktı benim karşıma a b şuraya da c diyeyim büyük üçgene bakıyorum a var b var şuranın da c olduğunu söyleyelim şimdi küçükte a'nın karşısı 4 büyükte a'nın karşısı 6 benzerlik oranları 2 bölü 3 çıktı demek ki alanların oranı bunun karesiydi ya hani 4 bölü 9 küçük üçgenin alanına 4 a büyük üçgen 9 a olacak buraya da 5 a kaldı ve bakın 4'e 4a, 5'e de 5a düşecek arkadaşlarım. Burası da 5 gelecek. Ha ne soruyordu? ABD 4a, ADC. Aa o da 5a çıktı. 4/5'miş dostlarım cevabımız zaten. Evet. Aşağıda bir firmanın büyük eşki ya da burada duralım mı arkadaşlarım? Yoruldum ben bayağı. Sonra devam ederiz. Bunu ikinci bölümünü de çekerim, birleştiririz olmadı ya. Tamam, hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.